Ev toy düğünü eşiden de sevinirim herimi barak sözünü balamın hoş günü yetişip toy düğünü eşiden de sevinirim herimi barak sözünü Müzik Düğünü, eşiden de sevdirim Her mübarek sözünü Balamın hoş günü Yetişip toy düğünü, Eşiden de sevdirim Her mübarek... Yetişip toy düğünü, eşiden de sevnlir hem, her sözünü, balamın hoş günü. Yetişip toy düğünü, eşiden de sevnlir hem, her bir barek sözünü, balamın hoş günü. Yetişip toy düğünü, eşiden de sevnlir hem, her sözünü, balamın hoş günü. Yetişip toy düğünü, eşiden de sevnlir hem, her bir söz.